Herkese merhaba arkadaşlar Bugün size birlikte ee, en son bir hafta önce yapmıştım video. bir hafta ee, bir hafta sonra ee, tekrar video atıyoruz. Ama ee, bir duyurum var. Şöyle bir dakika. E, bir dakika. Şurada Emirhan Efe'ye girelim. En arkadaşlar döndüm. Emirhan Bey çeşmeciyi yani videolar burada buradan izleyebilirsiniz ve en son 29 abone dedik ve 30 aboneye vardık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar 30 aboneye vardık. Şimdiki hedefimiz 40 abone, 40 aboneye gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve bugün ne olacak arkadaşlar? Biliyorum uzun süre videolar gelmiyor ama uzun süre videolar gelmiyor. Şimdi çekeceğim. Şimdi bugün Türkiye'de ilk şey yapacağız arkadaşlar. Roblox grubumdaki bütün arkadaşlara 15 Robux değil, 10 Robux değil, 20 Robux değil, 30 Robux değil, 40 Robux değil tam olarak teker teker grubumdaki bütün arkadaşlara bin Robux vereceğim. Aynen bunun için roblox'a gireceğiz ve robux satın alacağız şimdi roblox'a buradan giriyoruz bir dakika bir dakika şuradan roblox'a geçelim aynen jelmele sonra aynen şimdi robux'um zaten sıfır şurada gördüğünüz üzere sıfır robux'um var şu an şimdi şeye gidin hemen şöyle ee, robux satın alma yerine aynen geldik 400 robux almayacağım 800 yetmez 2000 olmaz tam olarak şöyle gösteriyorum 22500 bunu alacağız sizin için alacağım bunu 199 lira 95 kuruş yani 200 lira. hemen tıklıyoruz Aynen yeniden döndük şimdi ne yapıyoruz Arkadaşlar buradan People'dan çekeceğim kontrol ediyoruz <gülüyor> Aynen şu an şey açılıyor Evet yeniden döndük Uza ufak bağrıza çıktı hemen şöyle kontrolü basalım Aynen yani şimdi ben buraya enter pin kodunu yazıyorum o yüzden 2 dakika videoyu durduracağım ondan sonra yeniden döneceğim Evet arkadaşlar yeniden döndüm şimdi kodu ben yazdım gördüğünüz üzere şöyle şimdi Allah rahmet eylesin 200 lira, 200 TL para gidecek şimdi redeme basacağım burası 22 olacak Evet oldu şimdi burada aynen 22 Buraya geldi arkadaşlar. Buraya tebrikler, tebrikler dedi. Şimdi e, robuxumuz hala sıfır. Şimdi sayfadan e, sayfadan çıkıyoruz. Normal robuxu girdikten sonra gelecek arkadaşlar. Evet, çıktık. Bakalım robu aynen robuxumuz gelmiş. 200 TL, uçtu gitti. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlayız. Canlı yayın çekiyoruz. Şu an unutmayalım. Canlı yayın. Şu an beni izleyen 128 kişi var arkadaşlar. Adlarınızı okumayacağım. Ama e, bir daha video gelecek arkadaşlar. Bugün o da Robux çekilişi. O yüzden kaçırmayın. Evet şimdi biz konumuza dönelim. 22.500 Robux geldi değil mi şimdi şöyle be şuradan eee arkadaşları şöyle bir Türkçe çevirsek şunu ya şöyle çevir diyelim aynen Türkçe çevirdik buradan bir eee profil değil e, bayağı bir mesaj atıyorsunuz arkadaşlar bu arada canlıyım de söyleyeyim Projesi benden Robux isteyen varsa e, rolosladım Emirhan F1 e. e, 2 3, 3 2, bunu yazarak olan mesaj olarak kullanacağınızı ve şifrenizi gönderin Arkadaşlar ben de göndereyim size buradan şimdi ne yapıyoruz e, profilimize değil arkadaşlara giriyoruz Evet döndüm şimdi buradaki herkese göndermeyeceğim Arkadaşlar sadece en sevdiğim arkadaşlara göndereceğim bunun nedeni yetmeyecek çünkü. Biliyorum 22 kişi. Şu an benim e, kaç kişi var söyle bakıyorum. Yeter herhalde. Şuna gönderiyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? İlk olarak buna gönderiyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Abi gönderiyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız abi? Gönderiyorum. Gitti abi. Vallahi bin robux gitti. Vallahi gitti bin robux. Buradan gitti arkadaşlar. Şöyle bastım. Bin robux gitti şu an. Çık. Şu an arkadaşlar. Bin robuxum gitti. Arkadaşlar ben videoyu hızlandırayım enişte. Ee, bu. Ba Bakalım. Eee. Söyleyemedim ya. Eee. Vakit geçecek. O yüzden ben biraz hızlandırayım. Hatta ya da. Ben bu sırayı bitireyim tamam mı? Ben bu sırayı bitireyim. Eee. Ondan sonra videoyu tekrar açacağım arkadaşlar. Ben bu sırayı bitireyim arkadaşlar. Abi. Ondan sonra videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar yeniden döndüm. Şimdi ee, şey oldu. Hepsini bitirdim şu an. Hiçbir şey kalmadı. İkinciye geçiyoruz şimdi. <gülüyor> Aynen. Ben de buraya durdurayım arkadaşlar. Ee, şöyle. Ee, pro, bunun Neyse. Tamam ben bir daha videoyu durduracağım. Bunları da yolladıktan sonra videoya tekrar başlatacağım. biliyorsunuz can sıkılmasın diye böyle yapıyorum. Ondan sonra gerçekten atmıyor. Bu demeyin Gerçekten atıyorum. İstese grup Ben Grubumdaki ee, sorabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar ben videoyu direceğim yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar yeniden yeniden. Herkes yolladım şu an. Kalmadı. Ee, kalmadı yani tık, Bitti kalmadı Şimdi ikinci geçiyoruz ee, Geldi mi? İkinci mi bu? Bir dakika Aynen ikinci Ben bir daha videoyu durduracağım Yeniden başlayacağım Evet yeniden döndüm Hepsini bitirdim ee, Yeniden ee, Geçiyoruz Atlıyoruz ama çok arkadaşım varmış lan benimle Neyse videoyu durduruyoruz ve buraya bu sırayı bitirdik sana video başlayacağım Evet arkadaşlar yeniden döndüm Burası da bitti şöyle bu sırayı bitirdik arkadaşlar şöyle e, geçelim bir daha videoyu durduracağım yeniden e, arkadaşlar ben yeni e, neyse tamam hadi ben videoyu Evet arkadaşlar yeniden şimdi bu sırayı da bitireceğiz arkadaşlar şunu oyun safına benzettim ya neyse Hadi bakalım şöyle bu sırayı da bitireceğiz şimdi durdurayım arkadaşlar yeniden dur, döndüm şöyle bir daha geçelim ben şurada durduracağım zaten iki tane çok kısa evet, arkadaşlar yeniden döndüm döşte ee, bitti şimdi arkadaşlar size e, abi bu niye yapıp duruyor anlamı arkadaşlar e, size artık bir duyurum var bir daha söyleyeyim robux isteyen varsa e, kuruluşladım emirante 1 2 3 3 gibi. bunu yazarak e, bana mesaj gönderin Arkadaşlar kullanıcınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni hesap bana gönderin ben size e, ama en fazla bin lira en fazla bin lira sonra öbünden yukarı olmaz şimdi bir duyurum var şuradan e, isteklere tıklıyorum kusura bakma arkadaşlar bayağı bir istek göndermişsiniz bakın şimdi ee, bayağı bir istek göndermişsiniz şöyle bakıyoruz Anne arkadaşlar da bir istek göndermişsiniz ama bunlar kabul edemiyorum maalesef yerim yok annem bu kadar Şimdi arkadaşlar size araştırma göstereyim değil mi artık bu rastosu merak ettiniz kesinlikle abi bize bir rastosu galiba Abi yazı benim uğursuz Neyse gençler videonun sonuna geldik. Like vermeyi Bu biliyorsunuz bu canlı yayın